Merhaba. Diya da depo yönetim sistemini kullanabilmemiz için öncelikle yapılması gereken bazı ön ayarlar bulunmaktadır. Çalışmış olduğumuz firma için firma kartına geldikten sonra raf takibi yapılacak depolarımız için raf takibi yapılsın yazılı onay kutusunun işaretli olması gerekmektedir. İkinci olarak stok malzeme listesine girdikten sonra ilgili stok kartımıza F5 değiştir diyerek ya da mausumuz ile çift tıklayarak giriş sağlarız. Raf yeri sekmesinde bulunan raf yeri takibi onay kutusunun işaretli olması gerekmektedir. Eğer birden fazla stok üzerinde toplu bir güncelleme yapmak istersek stok parametreler ve ardından toplu bilgi güncelleme ekranına giriş sağlarız. Fiş türü olarak stok kartlarını seçeriz. Sol alt kısımda bulunan Özellik alanından raf yeri takibini seçimini sağlarız. Ardından güncellemek istediğimiz stok kartlarını klavyemizin boşluk tuşu ile seçtikten sonra raf yeri takibi onay kutusunu işaretleriz. Güncelle butonuna tıklarız. Onay vermemiz halinde bilgiler başarılı bir şekilde güncellenmiş olacaktır.